Alarmı üç şekilde öter, dolabın pişiyeni takılmışsa, elektrikler gidip gelmişse yahut yeni yüce yüklemişsen bu içerisindeki soğukluğun düşünü gösteriyor. Bu sesten rahatsız oluyorsa şuna bir kere basman yeterlidir. Pirinç dediği soğutucu kısım ayar yeri yani alt kısmı fabrika idareli 4'tür soğutma yetersiz dersen 3'e 2'ye hatta süpere kadar düşürebilirsin. Biz, fabrika idari olarak bunu 4 olarak ayarlıyorum. İdali eksi 18 eğer uzun süreli 3 aydan fazla uzun süreli besi saklayacaksan ideal saklama sıcaklığı eksi 20 santigrat derecedir. Burada kalması idealdir. Ama yok kardeşim ben aylık tüketiyorum diyorsan da Fabrika İdali eksi 18'dir. Tamam, ee, yaz kış fark ediyor mu? Yazında kışında termostat konum ayarları aynıdır. Ortam sensörüne göre hareket eder zaten. Şuna bastığında 3 saniye basılı basıldığında paneli kilitliyoruz. Şu an dakili kapandı. Herhangi bir şekilde çalışmıyor. Tekrar bastığında aktif hale, pasif hale geçiyor. Şu moda dikkat et. Buna bastığımızda ekonomik moddur. En standart şekilde çalışır. E -16'ya artı +8 alır. Genelde fazla dolabın kapağını sık açıp kapamıyorsa ya altta biz genelde 60 yaş üzeri kullanıcılar için diyoruz. Fazla Hı. kullanmadıkları için bu ideal ayarda kalıyor. Bu güneşin dedi tatil modu. Üst tarafı açıyor, alt tarafı kapatıyor. Finish modu da genelde Akdeniz bölgeleri için geçerlidir. Çok nemli ortamlar içindir. En yüksek ayara aldı alt kısım dikkat ediyorsan. Tekrar darbe aslında da senin yapmış olduğun ayarlar hafızada sevri olarak duruyor. Dondurucu kısmı. Dondurmak istediğin ya da istediğin yiyecekleri buz bölümüne koyuyorsun. Yerleştirme yaparken karşı merkezlerini görüyorsun. Buraları kesinlikle kapamıyorsun. Hava siklasyonu yapması için merkezlerinin, ağızlarının açık kalması gerekiyor. Şunları oturtururken şu çıkarıp dışarı çıkarabiliyorsun ya sağ sağa-solu kaydırabiliyorsun. Şunun yerine birazcık sert vurdum da şu alttaki tırnaklar yuvaya geçiyor. Buz matik. şu boğaz seviyelerini geçmeyecek şekilde koyuyorsun. Buz olduğunda sana zahmet olursa aşağıda döküyorsun. Buz kapında buzlarını alıyorsun. Şu rafta makabetmesi 25 30 kg. Cam diye kurulur diye korkmana gerek yok. Tatabilla da 25 30 kilo koyma. Hazır boru açıkken bak bu orta kuşaklar, yan kuşaklar ısınır. Yaz aylarında çok daha belirgin olur. O da şu kapı contası daha iyi yapışsın, soğutma daha performansı olsun diye normaldir. Geceleri bazen yarım ile 45 dakika arası da gündüzde gelebilir. Tak tak tak tak diye buzun genleşme sesi gelir. Normaldir. Yadırgamıyorsun. Tamam. Bak kapak açık diyor bir zahmet kapat diyor, ötmeyeyim diyor. Alt kapağı da genelde merkezlediklerini görüyorsun. Yerleştirme yaparken merkezlediklerini kesinlikle kapamıyorsun. Karşı duvarlardakileri Buna kahvaltılık bölümlerine koyabiliyorsunuz. Yanlara sığdırıcı şeyleri buraya yatırabilirsin. Hangi refah koymak istersen genelde biz ideal olarak bu şekilde bırakıyoruz. Buraların taşıma kapasitesi 25-30 kilogram. Bak burası sıfır bölmesinin ayar konumu yeri. Normal soğuk, ekstra soğuk ayarlayabiliyorsun biz idealinde bırakıyoruz filtrofresh nem çekmecesinden kontrol çekmecesi meyve ve zevze karışık olarak torsan, altta Sadece meyve kullanırsan burada dikkat ediyor musun? Tek damla çift damla var burası nem kontrol çekmecesi burada su damlacıkları oluşur Şu ara bölmeyi de orkaya takabilirsin Şu şekilde kullanabiliyorsun ya çıkarabilirsin buraya genelde bir havlu peçete serersin hani eğer su, su damlacıklarından rahatsız oluyorsan o en azından biraz da olsa nemi çeker bunun da ideali kullanımına göre değişir meyve sebze karşı kullanırsan böyle sadece meyvede böyle kullanırsak Karışık az yoğun olsun istiyorsan nem oranını burada bırakabilirsin çok yoğun olsun istersen de burada bırakabilirsin kişisel tercih zaten yumurtalık bölümüş şişelikleri sömürmek gerek yok takıldığı zaman, yeni taktığımız zaman 2 saat içerisinde en azından bir cihazın standby modunda beklemesi gerekiyor. Dolaba fiş şey taktıktan ve çalışmaya başladıktan sonra en az 8 ila 12 saat boş çalışacak. Ondan sonra yükleme yapabilirsiniz.